PKK'nin öteki tarihi başlıyor. Kuruluşundan bugüne kadar olaylar kronolojik olarak masaya yatırılıyor. Bildiklerimizin yanında hiç bilmediklerimiz de ilk kez bu programda ele alınıyor. Selim Çürükaya olayları tarihsel seyri içinde dönemin önemli aktörleriyle birlikte tartışıyor. Resmi tarih değil. Tarihi gerçekler konuşuluyor. Değerli seyirciler merhaba, iyi akşamlar. Bir programa daha hoş geldiniz. PKK'nın öteki tarihini anlatmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bugünkü konumuz 1979 tarihinde Elazığ'da PKK'ya karşı yapılan ilk büyük operasyon, onun detayları, onun ayrıntıları, bu operasyonda yakalanan kişilerin kimlikleri, özgeçmişleri ve akıbetlerini anlatmaya çalışacağız. Bugünkü konuğum Kemal Sever, kendisi aslında Bingölü'dür. Konuk etmemin nedeni Elazığ operasyonundan bir müddet sonra kendisi de tutuklanıp Elazığ Cezay evine konulmuştur hayatlarını anlatacağımız veya operasyonun detayını anlatacağımız insanlarla aynı koğuşlarda kalmıştır, onlarla sohbetler etmiştir, onlardan bilgiler edinmiştir ve kendisi de uzun süre cezaevlerinde yattıktan sonra tahliye olmuş ve yaşamaktadır. Kemal merhaba. Merhaba, merhaba. Nasılsın, iyi İyi misin? Teşekkür ederim. Sağ olasın, bari olasın. Sen nasılsın? İyi misin? Ben de iyiyim. Böyle Bingöl dağlarında kendine iyi bakman lazım. Spor yapman lazım. <gülüyor> ya bu, bu doğa iyidir, iyidir. İnsana bakıyor, doğa bak. Yeter doğa ki bu doğaya bakıyor. karşı dürüst ol, samimi ol, ahlaki ol. Yeter. Evet. Sen bazı felaketler geçirdin. Yoksa sen İri yarı, uzun boylu vurduğunu deviren bir insandın. Fakat biliyorum büyük felaketler geçirdin. Onun için evet. biraz yani biraz azıcık yaşlı olmuşsun. Hem de yıprandın bayağı. Evet. evet. E, Kemal biz bu gece e, 1979 yılında e, Elazığ'da PKK'ye ve PKK'lilere Karşı yapılan ilk büyük operasyonu tartışmak istiyorum. O konuda senin bilgilerine de başvuracağım. Bu operasyon biliyorsun 1979'da yapıldı, Mayıs ayında Şahin Dönmez PKK'nın merkez komite üyesiydi ve aynı zamanda PKK'da örgütlenmeden sorumlu tek kişiydi. Bu operasyon o zamanki Türk basınında büyük bir yankı yarattı. Hatta zamanın başbakanı Bülent Ecevit, PKK'nın 111 tane üyesi vardı demişti. Aydınlık gazetesi yayınlar yapmış, bu operasyonda yakalanan kişilerin azı ve Bingöl en azı Bingöl ve Dersim müntiqasında 6 Öldürme olayına katıldıklarını, Ankara soygunu ve Bingöl'de bir şantiye soygununa katıldıklarını Aydınlık gazetesi yazmıştı. Şimdi olayın detaylarını iyi verebilmek için neden bu operasyonu yakalandı, kimler bu operasyonda tutuklandı, kimler çözüldü, kimler çözüldükten sonra kimleri yakaladılar ve giderek e, olayın detayına gireceğiz. E, bunun için önce bu operasyonda kimler yakalandı, kısa bir gribi var ben onu vereyim ondan sonra anlatmaya baktım. arasında bu bir de İlham Yıldırım mıydı? İlham bir, İlham Yıldırım. Evet bir İlham Yıldırım asıl 22 kişidir fakat bazı kişilerin isimleri gerek ki yani sonradan serbest bırakıldıkları için gerekse önemli aktörler olmadıkları için ee, araştırmaya gerek duymadım fakat bu bildiğimiz e, ki yani bu biraz önce ismi hatar bilhassa resmi yayınlanan kişiler e, o dönemde önemli aktörler değil birkaç kişisi yine sempatizandı onlar e, haliyle çabuk serbest bırakıldılar şimdi bence olayı e, şöyle ele alalım e, ben bazılarını tanımıyorum Onları ben sana soracağım ama benim tanıdıklarımı ben kendim anlatmak istiyorum. E, fakat bu filmde veya bu klipte ismi olmayan e, Celal Aydın olayı var. Celal Aydın'ın öldürülmesi olayı var. Aslında bu klipte ismi geçen kişilerin Celal Aydın'la yani tutuklanmalarının operasyon yapılma, yapılmasının e, en önemli nedenlerinden bir tanesi Celal Aydın'ın öldürülmesidir. Onun için önce ben Celal Aydın olayını izah etmek istiyorum. Celal Aydın o dönemde PKK'nın Malatya bölge sorumlusuydu. Tünceli Öğretmen Okulu'nda biz birlikte okumuştuk. Yani birlikte mezun olmuştuk. Daha sonra e, Malatya bölge sorumluluğu görevini Şahin Dönmez kendisine vermişti. Canan adın e, beyni açık, entelektüel, uzogu görebilen, siyah ile griyi birbirinden ayırt edebilen özelliklere sahip bir insandı. 1979'da hemen başlarındadır büyük bir ihtimal. Tam tarih bilmiyorum. Şahin Dönmez Aytekin Tuğlu'yu Malatya bölgesine gönderiyor. Diyor git Ayte, Celal Aydın'ı bul. De ki Karakoçan'da bir toplantı var. Acil olarak arkadaşlar seni o toplantıya çağırıyorlar. Celal Aydın'ı Malatya'dan alıp Karakoçan'a getiriyor. Şahin dönmez, Ali Gündüz Üçüncü bir kişi var. Nurettin Yıldırım mı değil mi? Tam bilmiyorum. E, Aytekin Celal'ı alıp bir köye götürüyorlar. Bir araziye götürüyorlar. Orada kazma ve kürekle mezar kazıyorlar. Bir çukur kazıyorlar. Ve Celal öldürüleceğini anlıyor. Şahin Dönmez'e Beni öldürmeyin diyor. Onu ikna etmeye çalışıyor. Fakat Şahin dönmez ise yetkisinin kendisinde olmadığını, bunu yapmak mecburiyetinde olduğunu söylüyor. Çukur hazırlanınca çukurun başına sürüklüyorlar. Ali Gündüz elindeki tabancayla Canan Aydın'ın kafasına sıkıyor ve Canan kafa üstü çukura düşüyor kolundaki saati çıkarıyorlar, elbiseleriyle gömüyorlar. Ben bunu nereden biliyorum? Böyle bir tanık gibi anlattım. Ben biliyorsun Diyarbakır'da 7. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinde Şahin Dönmez, Ali Gündüz'ün yargılandığı mahkemede onlarla birlikte yargılandım. Ve her ikisi de itirafçı olduğu için Olayı bu şekilde bütün detaylarıyla izah ettiler. Ben de dinledim. Ve hakim polisin, tarihi de söylemişti, tarihi unutmuşum. Polisin bunların ifadesi üzerine bunları aldığını, olay yerine götürdüğünü, çukurun kazıldığını ve cesedin Çukur'dan çıkarıldığının raporunu da okudu. Doğru mudur bu? Şahin de Ali Gündüz de rapor doğrudur dediler. Ha şimdi bize yani o, o zaman işte biz duyduk ki Celal Aydın öldürülmüş. Ben Bingöl'de Şahin de dedim ki Celal Aydın niye öldürüldü dedim. Dedi ajandır. Dedim ajan değildir. Dedi sen ne demek istiyorsun? Aramızda münaqaşa çıktı. Fakat işte bizdeki bilgileri yani parti içindeki bilgileri Tekoşin'e verdiğini Cemil Bayık'ın işte Abdullah Öcalan'ın bilgilerini nerede kaldıklarını verdiğini yani bilgi veriyor ki öldürülsünler diye bilgi verdiğini söyledi. Fakat Artık kafamıza kuşku girince, yani o zaman kesinlikle inanmamıştım. Ben e, C Celal Aydın'ın entelektüel bir insan olduğunu, e, bölgede e, emir kulu yaratmak istediklerini, emir kulu olmayan kişileri öldürmek istediklerini o dönemde fark etmeye başlamıştım. Celal'in de bu yüzden öldürüldüğüne inanmıştı. Fakat daha sonra yaptığım araştırmalar sonucu Celal Aydın PKK içindeki bilgileri tek vermemiş. Tek bilgi almış. Bu bilgi de Antep'te Hakkı Karer'in öldürülmesiyle ilgili bilgilerdir. Tek bu bilgileri nasıl edindiler? Bizden ayrılan yani o zaman PKK'nın Antep grubundan ayrılan Ali Yaylacık, Bozan Aslan, Mehmet Uzun gibi arkadaşlar tek öşüncilere veya bazı çevrelere Haki Kare'nin bir iç komplo sonucu öldürüldüğünü veya Haki Kare'nin Mehmet Uzun'un, Bozan Aslan'ın, Ali Yaylacığın Abdullah Öcalan'la kesire ilişkilerinden kuşkulandıklarını Abdullah Öcalan'la pilot ilişkilerinden kuşkulandıklarını söylediler, bunu eleştirdiler. Bu eleştirilerden sonra Hakikare öldürüldü. Bunlar Öcalan'dan, Öcalan'ın ilişkilerinden kuşkullandılar ve gittiler tek ölçüncülere yani tek ölçüm denilen işte o zaman Seyfi Cengiz'le Kamer Özkan da zaten bunu duyduğu için ayrıldı bunları e, bildiği için ayrıldı ayrı bir örgüt kurdular Bunlar da gittiler Bunlara anlattılar ha şimdi Antep'te bunu anlatan, bunu kuş kişiler tek tek bir yıl içerisinde ajandır diye öldürdüler. Biz bunu başka programda açıklamıştık, tartışmıştık. Celal Aydın da bunları duyduğu için, bunları dile getirdiği için kuşlara kafalarına kuş kafasına kuşku girdiği için, "A bunu bu da öğrendi." dedikleri için Celal Aydın'ı götürüp öldürdüler. Kararı kim aldı? Şahin Dönmez kendi ifadesinde yani mahkemede verdiği ifadede itirafçı olarak ifade veriyordu. Kararı ben Cemil Bayık ve Abdullah Öcalan aldı dedi. Zabıtlara da böyle geçti. Şimdi bu Celal Aydın hikayesini biz yani böyle noktaladıktan sonra başka bir hikaye var. O da Antep'e uzanıyor. Bu hikaye de anarşist, anarşist rıza olarak bildiğimiz, anarşist rıza olarak bildiğimiz e, bir arkadaşın hikayesidir. Bu arkadaşı belki sen de tanıyorsun. Elazığ o dönemde Elazığ'da Feyzi Çakmak'ta herkes onu tanır. Çünkü Faşistlere karşı yiğitçe mücadele veren bir insandı. Ve ona da bize anlatıldığı gibi işte Haki Beş Süleyman isminde birisi tarafından öldürüldüğünü Rıza'ya ve Aliye Aliye'lara anlatmışlardı ve Aliye şey beş parçacı Süleyman'ın İskenderun'da töp derde gelip oturduğunu söylemişlerdi. Bunlara göre vermişlerdi gidin öldürün demişlerdi. Rıza ile, anarşist Rıza ile Ali Yaylacık tö, İskenderun'da gidip geziyorlar, gözlüyorlar, izliyorlar. Neticede aletinin töb derde görüyorlar, takip ediyorlar, dar bir sokakta arkadan tarıyorlar ve onlar aletini tararlarken Antep'te kendilerine alatini tarayın görevi verenlerin arkadan kendilerini taradığını görüyorlar. Ver anarşist rıza burada elinden vuruluyor. Her ikisinin de Ali Gaylarçı'nın da rızanın da felaği şaşıyor. Bir örgüte inanmışlardı. O örgütün liderlerinden biri olan Haki Karer beş parşarjı Süleyman tarafından öldürülmüş diye inanmışlardı. Onun için arkadaşlarının intikamını alacaklardı ve arkadaşlarını güya öldüren kişiyi sıkarlarken onlara görev veren kişiler tarafından vurulmak istediğini görürler. Bundan dolayı Ali Yaylacık gider köşine sığınır bildiklerini anlatır. Ben mektubunu okumuşum böyle anlatıyor. Mektubunu Sefi Cengiz getirdi. El yazısıyla yazdığı mektubu bana verdi ve böyle yazıyor. Rıza da orayı terk ediyor. Elazığ'a geliyor. Sakın kimse bana yanaşmasın. Bu örgütten olan kimse bana yanaşmasın diyor. Şimdi Rıza da artık bir suçludur. Rıza da durumu görmüştür. Rıza'nın da ortadan kaldırılması gerekiyor. Fikri vardır örgütün kafasında ve bunun için en azırda bir toplantı yapılması gerekiyor. Bu toplantıya kim katılacaktı? Şahin Dönmez bir, Cemil Bayık iki. Bu ikisi dışarıdan gelmiş. Toplantıyı asıl bu ikisi organize edecek. Diyarba el bölge komitesi Hamili Yıldırım, Sakinhe cansız. Ve zeki budaktır. Bunlar da toplantıda bulunacaklardı. Şimdi bu toplantı gerçekleşmeden elazığda büyük bir operasyon oluyor. Şimdi bu operasyon konusunda benim yaptığım araştırmalar da bir konuyu kesinleştirmemişim. Ali Gündüz ya yani iki versiyonu var. Bir Ali Gündüz ile Hüseyin Taze yakalanıyorlar. Mesela hemen bir iki saat içerisinde serbest bırakılıyor. Ama Ali Gündüz itirafçı oluyor, çözülüyor ve ilk önce Rıza Sarıkaya'yı yakalatıyor. Ondan sonra hepsini yakalatıyor. Sonradan birisini yakalıyor. O da çözülüyor, o da çözülüyor. Birbirini tümü yakalanıyorlar. Şimdi burada benim kesinleştirmediğim şey şudur. Ali Gündüz Kendisi mi gitti polise sığındı, itirafçı oldu, yoksa yakalandı, çözüldü, bunları yakalattı. Bu konuda ben netleşmemişim. Kendisi gidip polise sığınabilir fikri şöyle kafama düşmüştür. Bilmiyorum sen şeyi okudun mu Sakine Cansız'ın 3 ciltlik kitabını. Yaşamın kavga. Burada Sakine Cansız diyor ki Ali Gündüz ilk olarak çok yakından bir insan öldürüyordu. Yani Celal Aydın'ı kastediyor diyor kafasına çok yakından sıkmıştı diyor. Sıkmıştı ve diyor olaydan sonra vicdan azabı çekiyordu pişman olmuştu. Şimdi ben vicdan azabı çeken yani Ali Gündüz, Celal Aydın'ın ajan olmadığını yüzde yüz biliyordu. Yüzde yüz bilmesine rağmen kafasına kurşunu sıkmıştı. Şahin Dönmez de yüzde yüz Celal Aydın'ın ajan olmadığını biliyordu, onu ölüme götürdü. Bundan ben hareket ederek diyorum ki Ali Gündüz baktı o gece başka bir toplantı yapılacak. Bu sefer anarşist Rıza hakkında ölüm kararı alınacak ve büyük bir ihtimalle tetik yine kendisine çektirilecekti. Bu düşünceden ben hareket ederek Ali Gündüz kendisi gitmiş polise teslim olmuş ve ilk yakaladığı kişi Rıza hemen arabadan diyor ki bak budur. Yani Rıza'yı ölümden kurtarıyor ama 10 yıl hapis yapmasına neden de? oluyor. Bu benim vardığım sonuçtur. Ama ilk yakalanan Ali Gündüz ve daha sonra operasyonları yapıp kişileri yakalatan Ali Gündüz'dür. Yakalanan kişiler çözülüyor. Onlar da bildikleri başka kişilerin evlerini gösteriyorlar. Öyle yakalatıyorlar. Mesela Sakine Cansız Hamili Yıldırım ve Ayten Yıldırım'ın kaldığı evi gösteren Ali Gündüz'dür. Rıza'yı yakalatan Ali Gündüz'dür. Ama Şahin Dönmez ve Ali Haydar Eroğlu belki onları da Ali yakaladı. O ikisi çözüldükten sonra Cemil Bayık'ın hangi evde kaldığını söyleyen Şahin ve Ali Haydar'dır. Ali Haydar Eruhlu. Cemil'in yerini söylüyorlar ve polis gidiyor Cemil'i de alıyor. Şimdi bu buraya kadar, bu tabii şimdi detaya geleceğiz. Bunların yarattığı durum, bunların e, akıbetleri, e, Bunlar çözülünce ne oldu? Onlar üzerinde konuşacağız fakat burada sen onlarla birlikte kaldın aynı koşullarda kaldın. Ee, onlar bu durumu nasıl anlatıyorlardı o zaman sana? Ya şimdi orada benim öğrendiğim. Önce şöyle bir senin bir yorumuna bir açıklık getireyim. Ee, Ali gündüz. Yalnız bu anda senin yani dedim ya ha biraz yani evet. kafanın yarısı görünmüyor. Şimdi eğer yine, Gündüz, yine Ali Gündüz Ali Gündüz Hüseyin Tazi ile beraber yakalanmış ise e, bu kendisi gidip teslim olmamış. Büyük ihtimalle bir çevirmede veya bir aramada yakalandı. Öyle insan mantığı alıyor. Ama eğer kendisi gidip teslim olsaydı Hüseyin Taze'yi beraber götürmezdi. Kendisi tek başına gider teslim olurdu ve o şey olurdu. Yani mantık yürüterek konuşuyorum. Ha, şimdi ben tabii onlardan 8 ay, 10 ay sonra yakalandım. Ee, aynı koğuşlarda kaldım. Ben gittiğimde daha henüz Şahin Dönmez örgüt tarafında tecrit edilmemişti. Yine örgüt içindeydi. Yani o e, örgütsel yapı devam ediyor orada daha sonra yani iki ay sonra mı? Üç ay sonra bir talimat geldi. Tecrüt ettiler. Öyle gördüm. Şey söyleyeyim. Zaten Zeki Budak Sakine Cansız Hamile Yıldırım Şahin Dönmez bunun dışındakiler orada kadro falan değil. yani Onlar çok büyük oranda sempatizandır. Veya lise öğrencileridir veya liseden yeni mezun olmuş arkadaşlardır. Yani hepsinde iyi tanırım. Şahsen de çok konuşmuştum olmuş. Eee yani gördüğüm neydi? Bu işte diyelim önder oradaki önder kadroların hepsinin çözülmesi, itirafçı olmasından dolayı veya poliste çözülmelerinden dolayı belli bir disiplinsizlik, belli bir dağınıklık da söz konusuydu. Bir de kimse kimseyi ciddiye almıyordu, kimse kimseyi muhatap almıyordu, yani herkes eşit, birbirini eşit konumda görüyordu. Yani oradaki durum buydu o zaman. Peki sen e, onu konuşacağız ve şunu sorayım mesela e, sana göre hani bu Celal Aydın olayı mesela onları diyorsun e, şey mi? Mesela Ali Gündüz Sakiner diyor ki e, yani pişmanlık duyuyordu veya vicdan azabı çekiyordu. Şimdi bir insan yani suçsuz yere birisini öldürürsen veya ajan olmadığı halde bu işi yaparsan yani bu insan böyle bir ruh haliyle insanlar direnebilir mi sana göre? Yani zor bir. Zor. Çünkü Ali Gündüz sürekli bir eziklik yaşıyordu. Sürekli. Ben daha önce dışarıda Ali Gündüz'ü görmemiştim, tanımıyordum. Orada gördüm, orada tanıdım. Ama orada gördüğüm kadarıyla ciddi bir eziklik yaşıyordu. Ee, mesela, e, yani hemen hemen oradaki kadroların hepsi o çözülmelerden dolayı, bir diyelim örgüt sorularını vermekten dolayı, isimleri vermekten dolayı hepsinde ciddi bir eziklik vardı, ciddi bir sorun vardı yani. Evet, şimdi ben tanıdıklarımı yani yaşam öykülerini çünkü anlatmamız lazım, yaşam öyküleri anlatıldığı zaman olay daha iyi, daha detaylı olarak kavranıyor. Anladım, tamam. Evet, şimdi Şahin Dönmez'i biz daha önce fiz toplantısına katılanların yaşam öyküsünü ben anlatmıştım fakat burada değişik bir yaşam öyküsünü ben anlatmak istiyorum. Şahin Dönmez eee Tunceli merkeze bağlı Halburi köyünde doğmuştur. Liseyi Tunceli'de okudu. 1970'te Ankara Hacı Tepe Sosyal Bilgiler Fakültesi Ekonomi bölümünde okurken Mazlum Doğan'la tanıştı. Şahin Dönmez Seyit Rıza aşiretinden mensup bir kişidir, değil mi? Evet. Evet, Abbas'a evet. evet, 27 Kasım 1978 tarihinde Fiz toplantısına Şahin Dönmez katıldı. Daha sonra Şahin Dönmez Merkez Komitesi üyeliğine seçildi ve bütün Kürdistan'da örgütlenmeden sorumlu kişi olarak görevlendirildi. İşte 1979'da Elazığ'da yakalandı ve çözüldü. Bunun yakalanma hikayesini bana anlatanlar dediler ki Ali Haydar, Haydar Eroluk ve Şahin Dönmez çözüldüğü zaman Cemil Bayt'in Elazığ'da olduğunu dev yolculara ve dev solculara ait bir yerde kaldığını söylediler. Ve bunun üzerine polis gitti, Cemil Bayık'ı yakalayıp getirdi. Şimdi tabii Şahin Dönmez çözüldüğü zaman ben onun mahkemedeki ifadelerini, polis soruşturmalarını hepsini dikkatle dinlemiştim. Celal Aydın'ın ölüm kararını kim aldı diye sordu hakim. Dedi ben, Abdullah Öcalan, Cemil Bayık. Tetiği için kim çekti? Ali Gündüz. Yani Cemil Bayık yakalandığı zaman Şahin Dönmez onunla birlikte Abdullah Öcalan'ın da dahil olduğu 3 kişi tarafından Celal Aydın'ın ölüm cezasına çarptırıldığını ve Celal Aydın'ın Karakoça'nın bir köyünde gömülü olduğu çukuru göstererek Canal Aydın oradan çıkarılmıştı Şimdi Burada Cemil bayık serbest bırakıldı Peki kendim resmi tarihine göre veya o zamanki bizim bize de bana da anlatıldığı kadarıyla ki Cemil Bayık bizzat bana anlatmıştı. Ben başka yerde de söyledim. Burada bu programda tekrar tekrarlamak istiyorum. Ben 1979 tarihinde sürgün edilmiştim Bingöl'den Elazığ'a. Yani örgüt tarafından sürgün edilmiştim. Elazığ'a, şey Diyarbakır'a sürgün edilmiştim. Diyarbakır'a ben gittiğimde beni İbrahim Aydın ile Avukat Mahmut Bilgeli'nin kaldı ve ofisteki bir eve götürdüler eve gittiğimde İbrahim Aydın ve Mahmut Bilgili oradaydılar fakat evde fazla ranza fazla karyola fazla buzdolabı vardı bu nedir dedim dediler Şahin Dönmez Abdullah arkadaşın o zaman adı Abdullah arkadaştı Abdullah arkadaşın günaydın apartmanındaki yerini söylemiş. Biz duyduk. Abdullah arkadaş Diyarbakır'ı terk etti. Biz eşyalarını buraya taşıdık. Bu eşyalar o eşyalardır. Biz oturduk sohbet etmeye başladık. Akşam üzeriydi kapı çalındı. İbrahim Aydın gitti kapıyı açtı. İçeri giren Cemil bayıktı. Hoş geldin, hoş bulduktan sonra nereden geliyorsun dedik. Dedi ki ben de yakalandım dedi şeyde Elazığ'da. Nasıl yakalandı dedi Şahingil'le beni de yakaladılar. Fakat dedi benim üzerimde takım bir elbise vardı, saçlarım uzundu, botlarım güzeldi. Üzerimde mark çıktı, polis bana sordu dedi ki bu nereden getirmişsin bu parayı? Ben de dedim ki babam bana göndermiş. Ben de böyle deyince beni serseri zannedip bıraktılar. Ha yani o zaman bize anlatılan bugün de belki hala anlatılan resmi öykü budur. Ama ben kesin Elazığ'da yani insanlar şu anda kalkıp henüz konuşamıyorlar. Maalesef aradan 40 yıl geçmiş insanlar gerçeği söylemekten korkuyorlar. Televizyonlara çıkıp Söylemekten korkuyorlar, ürküyorlar, bin bir hesap yapıyorlar. Fakat ben açıkça öğrenmişim, Haydar Eroğlu ve Şahin Dönmez polise Cemil Bayık falan evdedir demişler, evi göstermişler. Poliste Cemil Bayık'ı alıp karakola kadar getirmiştir. Karakolda belge olarak say. E, Sakine Cansız o üç ciltlik kitabında aynen benim aklımda kaldığı kadarıyla şöyle diyor. Diyor ben kaldığım hücreden, hücredeyken dışarıdan bazı sesler geldi. Ben pencereden baktım bazı yeni kişileri getirdiler. Yani o zaman işte Şahin'in falan çözüldüğünü, onun ayrı bir yerde kaldığını zaten söylüyor. Diyor ben baktım onlara yeni getirdiği kişileri taksiyeye dizmişler. Bir baktım Cemil arkadaş en arkada duruyor, biraz başını eğmişti. Ondan sonra saçları uzundu, üzerinde takım elbise vardı, bir kravatı eksikti. Aynen bu cümleleri yazıyor. Diyor o yeni getirdiği kişileri muhtemelen bir odada bir itirafçı vardı ve camın önünde onları geçiriyorlardı. Diyor Cemil arkadaşlar birkaç kişiyi ayırdılar dediler bunları geri götürün götürdüler. Diyor anlaşılan büyük bir ihtimalle bir itirafçı vicdanlı davrandı veya Cemil başını eğdiği için tanımadı Cemil'i bıraktılar. Sakinenin yorumu böyledir. Ama Haydar Eroğlu ve Şahin Dönmez eğer Cemil Bayık ki Celal Aydın'ın ölüm kararını vermiş olarak da Şahin itiraf yapmış bu evdedir demişse polise. Polis de almış karakola getirmişse ki karakola getirdiği de sakinenin anlatımlarından kesindir. Kendisi de ona anlattı kendisi yakalandı karakola götürdü bu da kesindir. Cemil Bayık niye serbest bırakıldı? Karakol değil, 1800 evlere kadar götürmüşler işkence merkezi. Ha, hasıl yani o artık sen evet. nereye gitse orasıdır. Ee, 1800 niye evlere kadar evet, ha, yani, teşhis, teşhis 1800 evlerde yapılmış. Evet yani Şahin Dönmez e, bir Cemile torpil mi geçti? neden diğerlerine torpil geçmedi de Cemile torpil geçti önce dedi Cemil buradadır yakalattı sonra bu Cemil değil mi dedi değil mi deseydi polis gene bırakır mıydı fakat izini sürmeye devam edersek kanıt kanıt yok iki tane kan, e, şahit vardı bir Şahin dönmez yani bir eve götürüp Ar, Cemil Bay'i budur diyen bir Şahin Dönmez. Bir de Haydar Eroğlu'dur. Şahin Dönmez evet. bir son yakalandı. Diyarbakırca yani itirafçı oldu. İntihara teşebbüs etti. Diyarbakırca cezaevine getirildi. İki gün bizim kaldığımız hücrede kaldı. İki gün direndi dedi. Ben tekrar direneceğim. Hayri Durmuş dedi ki kim direniyorsa dirensin. Biz yeni bir sayfa açmışız. Eski sayfaların hepsini... Ka kapatacağız dedi ve Şahin direnmeye başladı Şahin Alişan Güngör ve Hamili Yıldırım ama ikinci gün Şahin tekrar teslim oldu teslim olduktan sonra Asat Okta Yıldırım onu aldı götürdü koğuşa ve Şahin'in önderlik ettiği bir itirafçılar koğuşu yaratmaya çalıştı daha sonra mahkemede üzerimize ifadeler verdi Tahliye oldu, pişmanlık yasasından yararlandı, gitti, askerlik yaptı. Sonra çıktığı zaman İstanbul'da bir nalburcu dükkanında çalışırken Abdurrahman Kayıkçı tarafından öldürüldü. Bir şahit gitti yani A Cemil Bayık budur deyip onu yakalayan bir şahit kayboldu. Bir şahit kalmıştı. Kimdi? Haydar Erol. Haydar Eroğlu uzun süre yaklaşık 10 yıl herhalde cezaevinde kaldı. Ondan sonra ya tahliye edildi ya da o da bizim gibi. E, e, Zan etmiyorum çünkü bizden bir müddet önceydi. Yani biz Turgut Özal'ın af yasasından yararlanarak tahliye olduk. Fakat biz gittiğimizde Haydar öldürülmüştü. Demek ki bizden önce tahliye olmuştu. Evet. Haydar ahliye oluyor ve Beka Vadisi'ne tekrar gerilaya katılmaya gidiyor. Orada Haydar öldürülüyor. Bize anlatılan resmi hikaye şudur. Ali, Hay Ali Haydar çok iyi bir arkadaştı, çok iyi bir komutandı, disiplinliydi, fedakardı, coşkuluydu. Fakat bir ajan kız onu vurdu. Arkadaşlar da o kızı hemen yargılayarak büyük işkencelere rağmen kabul etmedi. Dedi yani kazayla vurulmuş. E, hatta ben kızın elinin ateşte yakıldığını da biliyorum. E, i̇şte kızı da öldürüyorlar. Dolayısıyla o dönemde de Cemil Bayık Beka Vadisi'nde Mahsum Korkmaz Akademisi'nin yönetimindedir. Evet. Şimdi... Kızın izini sürdüm. Bu kız kimdir? Bu kız Sivaslı bir kızdır e, ve benim tanıdığım bir e, kadın arkadaşın akrabasıdır. Bir şeydin kızıdır. Kesinlikle ajanlıkla uzaktan yakından hiçbir ilişkisi yoktur. O yapılan korkunç ilişkiler sonucu kız hiçbir şeyi kabul etmemiştir. Ve ikinci tanık olan Ali Haydar Kaytan da ortadan kaldırılmıştır. Ve Beka'da, evet Beka'da Ali Haydar Kaytan gömülmüştür. Şimdi görüldüğü gibi... Elazığ operasyonu tesadüfi olmuş bir operasyon olarak ben kabul etmiyorum. Yani eğer o gece o operasyon olmamış olsaydı anarşist Rıza o gece idam cezasına çarptırılmış olacaktı. Evet. Ali Gündüz ya kendisi direktmen bunu engellemek için gitti polise her şeyi anlattı ya da yakalandığı gibi çözüldü. Bunu anlattı ve olay e, bu şekilde Rıza'nın tutuklanmasıyla ve peş peşe e, yakalananların verdiği ifadelerle Elazığ bölgesinin yönetimi toptan çöktü. Evet. Ve Cemil Bayık serbest bırakılmadan önce Şahin Dönmez, Abdullah Öcalan'ın şu anda... Diyarbakır'da günaydın apartmanında oturduğunu söyledi. Ve sadece Abdullah Öcalan o güne kadar yani 1979'a geldiğimizde Aydınlık Gazetesi, Hürriyet Gazetesi, Milliyet Gazetesi, Tercüman Gazetesi, Apucular, Apucu Çeteler, Katiller böyle acayip yayınlar yapmıştı. Ama geçenlerde ben e, PKK'nın Ateşten Tarih diye PKK tarihini orada resmi tarihi anlatıyorlar. Abdullah Öcalan kesireden ile Kesire evlendikten bir müddet sonra diyorlar ki uçakla Diyarbakır'a gitti. Bak ben aranıyorum belki sen aranıyorsun bir sürü sempatizan insanlar aranıyor ama bizim adam evlendikten bir müddet sonra uçakla Ankara'dan Diyarbakır'a geliyor. Ve aranmıyor. Resmi aranması yoktur. Celal Aydın öldürülüyor. Şahin Dönmez çözülüyor. Celal Aydın'ın kendisi Cemil Bayık ve Abdullah Öcalan tarafından ölüm cezasına çarptırıldığını söylüyor. Ve Elazığ'da Diyarbakır'a doğru operasyon yapma hazırlıkları başlıyor. Tansu Çiller ile e, Meral Akşener, yani Meral Akşener İçişleri Bakanı olduğu, Tansu Çillerin de Başbakan olduğu dönemde, istihbarat sorumlusu olan Bülent Orakoğlu, diyor ki, Elazığ'da, El güve, güvenlik güçleri Abdullah Öcalan'ın Diyarbakır'da günaydın apartmanında olduğunu öğrendiler ve operasyon yapmaya başladılar diyor. Ankara'dan emir geldi, operasyon durduruldu. Yani bunu söyleyen Türkiye'deki istiyahbaratın başındaki Bülent Orakoğlu'dur. Şimdi ben başka bir belgeye de rastladım. Yani diyelim ki operasyon durduruldu. Ama benim tanık olduğum eve gittim İbrahim Aydın ve Mahmut Bilgili var. Fazla eşyaları görünce bu nedir dediğimde dediler ki Abdullah'ın eşyalarıdır. O buradan ayrıldı Diyarbakır'dan. Biz eşyalarını buraya getirdik. Şimdi o ayrıldı. Nereye gitti? Tabii ben sormadım. Onlar da söylemediler. Belki onlar da bilmiyorlardı. Ama Necdet Pekmezci isminde bir yazar bir kitap yazdı. O kitapta 1979 tarihinde diyor ki yani bir acı kahve başlığı altında diyor ki emekli astsubay 40'lar elinin balı kes. Balı baba eskide. Baba eskide neyse yanlış yazmış. Baba Eski ilçesinde yaşıyor. Kahve sohbetlerinde yeri geldikçe anılarını anlatıyordu. O anılardan Abdullah Öcalan da o anılarda Abdullah Öcalan da vardı. Yıl 1979. Emekli Şanlı Şanlıurfa'da konuşlu 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli bir akşam üzeri üstünden emir alıyor. Abdullah Öcalan Ömerli'de köyünde onu al. Komutan Assubay'a sıkı sıkı emir tekrarı yapıyor. Gözaltına alınmayacak bir kahve içmeye çağır. Assub'a, Emre şaşırıyor ama sorgulamadan yanına birkaç eri alıp yola koyuluyor. Özalan'ı babasının evinde buluyor ve komutanının istediği, isteğini aktarıyordu. Özalan davete şaşırmıyor, cip'e biniyor ve komutan ile kahve içmeye gidiyordu. Şimdi, hani... Puz ve taşları darma dağınıktır. Bir fili düşün. Fil yani bir filin puz ve taşları dağınık. Sen onları tek tek bulacaksın. Kuyruğunu yapacaksın. Hortumunu yapacaksın. Kulaklarını yapacaksın. Ayaklarını gövdesini yapacaksın. Fil ortaya çıkar. Şimdi biz böyle olaya yaklaştığımızda Şahin Dönmez Cemil Bayık'ı yakalıyor, yakalatıyor. Fakat Cemil çıkıyor. Biz buna tesadüf diyoruz. Abdullah Hoca'lan da kendisi kabul ediyor. Günaydın apartmanındayken kendisine operasyon yapıldı fakat olmadı. Kendisi de kabul ediyor. Fakat oradan ayrıldığına dair ben kendi tanıklığımı söyledim. Ayrılıyor. Ama nereye gidiyor kimse bilmiyor. Fakat Nezdet Pekmezci diye bir adam iş sürüyor ve kendi babasının evine gidiyor. Oradan da komutan onu çağırıyor. Yani ne için çağırabilir? Abdullah Bey gel yani o zaman Abdullah Öcalan artık yani bilmem kaç kişinin katili olarak biliniyor. Ondan sonra örgüt ona mal olmuş, hapucular denilen bir şey ortalıkta dolaşıyor. Sadece Elazığ'da altı tane adam öldürme var. Ondan sonra her yerde bir sürü şey var. Hilvan olayı var, bir sürü problem var, bir sürü çatışma var, bir sürü adam öldürme var. Ve komutan kahve çağırmaya götürüyor. Onun ötesini bilmiyoruz. Ha. Şöyle bir tahmin yürütebilir miyiz? Komutan sen artık buradan derhal ayrıl. Senin hakkında bunları bunları artık söylediler sen ayrıl. Ondan sonra etem akşam onu alıyor Suriye'ye götürüyor. Böyle bir e, böyle bir şey düşünmek fazla mı fantazi olur? Belgeler bizi buna götürüyor. Orakoglu'nun anlattıkları Şahin Dönmez'in Ali Haydar Eroglu'nun ortaya koyduğu yani tablo ondan sonra şeyin Ali Haydar'ın bakada o şekilde öldürülmesi Abdullah Öcalan'ın ortadan hemen kaybolduktan sonra e, şeye kaçması e, yani çağırıldıktan bir müddet sonra yurt dışına kaçmasının mutlaka ve mutlaka bu olaylarla ilişkisi vardır diye düşünüyorum. Şimdi senim her her kapalı görüşme, her kapalı il, ilişki spekülasyonlara ve çeşitli yorumlara açıktır. Evet, her kapalı görüşme veya her kapalı ilişki. Şimdi e, o pekmezcinin anlattığı hadise doğruysa ve gerçek ise tabi bunun üzerinde yüzlerce yorum yapılır. Yüzlerce yorum yapılır. Her tür şüpheye de açıktır. Şüpheye de açıktır. Ha şimdi Cemil Bayık konusunda bir şey söyleyeyim sana. Şimdi Cemil Dev devsodcuların mekanında veya evinde yakalandığı zaman herhangi bir insan olarak mı yakalanmış yoksa Cemil Bayık olarak mı yakalanmış? Büyük ihtimalle Cemil Bayık olarak yakalanmış, almış Alınmış, ta 1800'lere kadar götürülmüş. Orada e, teşhisi yapılmış ve o teşhisten sonra serbest bırakılmış. Evet, bendeki bilgiler öyledir. Evet, Ama evet. resmi görüş, resmi görüş ise işte dediği gibi gelmişler, toplanmışlar, işte bu ara Cemil de kendine tasadüf olmuş. Ona Cemil alıp bırakmışlar. Yani resmi görüş böyle diyor. Polise düşen insan bunlara inanmaz. Çünkü polis bu işleri titizlikte incer inceler öyle kolay kolay tamam seni aldım getirdim hadi güle güle, güle demez. Mümkün değil böyle. Bir... Biz hepimiz o süreçleri yaşamış insanlarız. Sen de yaşadın. Mantığını kabul ediyor mu öyle bir yorumu? Doğru, o dönemde polis kimi yakaladıysa hala böyle yani örgüt ilk olarak yani örgüt ha. geniş kuvvetleri bir operasyonu yapılıyor her şeyi polis dedik dedik arıyor. Ondan sonra tek tek kişi, birisi hele çözüldüyse, birisi çözüldüyse ki Şahin Dönmez gibi birisi 111 kişiye görev verdiğini, 111 kişinin adını, soyadını, 7 sülalesini Şahin Dönmez anlatmıştır. Yanındaki Cemil'i niye anlatmasın? Tabi Ürgüt Şaması çıkarmıştı ya Şahin Dönmez'i. Evet. Aydınlık gazetesinde o zaman yayınlandı. Bugünkü e, ikinci kişi yani Şahin dönmezden sonra ikinci kişi Ali Gündüz'ün üzerinde de biraz durmamız lazım. E, Ali Gündüz e, Hengivon, bugünkü Hingirvan. Türkçe e, Hengivon, e, e, bugünkü Türkçe ismiyle Kara köyünde doğmuş Haydaran ailesidendir. E, Ali Haydar Kaytan'ın e, akrabasıdır. Liseyi dersimde. Bitirdi. Lise mezunudur. 1976'da Kürdistan devrimcilerine katıldı. Daha sonra bilmediğimiz kim onu merkez Komitesi yapmışsa, büyük bir ihtimalle FİS toplantısından bir müddet sonra merkez Komitesi üyesi olarak seçilmiş. Ama her nasılsa tetikçi olarak kullanılmaya başlamış, başlamış. E, ve Celal Aydın'ı öldürmüş. E, İlk Elazığ grubunda ya yakalanan ya kendisini yakalatan kişidir e, ve e, grubun yakalanmasında önemli rol oynadı. Hatta e, mahkemede ben polisle birlikte çalışmayı kabul ettim soruşturmada dedi. Diyarbakır Cezayi'nde uzun süre kaldı. Uzun süre değil, yani bize göre e, o bize göre kısa ama biraz kaldı yani itirafçılık yasasına kaç yıl kadar ona 5 il mi 3 il mi Onlar 86'da bırakıldı 86'da evet yani 80'de yakalandı 79'da yakalandılar 86'da bırakıldılar o güne kadar itirafçılar koğuşundaydı e, tahliye olduktan sonra benim aldığım bilgilere göre e, o da askerliğini yapıyor. Dersim'e gidiyor, evleniyor. E, suya, sabunun siyasete hiç dokunmuyor ve kimse de bugüne kadar ona bir şey söylemiş değildir. Yok İstanbul'a gidiyor, İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'da mı yaşıyor? Bilmiyorum. Çok Oraya Ben Dersim'de bir kadınla evlendiğini duymuştum. Dersim'de kaldığını duymuştum ama eğer sen büyük bir ihtimalle benden değil çünkü dersinde dersinde dersin de Evet. Dersin de evet. Dersin de evet. E, sakin e, cansız başka yerde de hayatını anlattım e, o da işte 1979'da Mayıs ayında Hamili Yıldırım ve Aytan Yıldırım'la birlikte bir evde kalırken Ali Gündüz'ün yer göstermesi sonucu tutuklandı. E, o da işkenceler gördü. E, ve bir müddet cezaevinde yattıktan sonra, eee şey Ereğli'deki cezaevinde yattıktan sonra, e, durumu neydi? Sakinan'ın e, durumu da onundan mı morali bozuktu yok o böyle direnişçiliğini devam ediyordu direnişçiliğine. Şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii onlar bayanlar koğuşundaydı. Bizim aramızda bir koridor vardı. Bazen bir merhamalaşıyorduk. Ee, ama yani ilişkiler zayıf olduğu için tam ne olduğunu bilemem. yorum yapamam ama dirayetli bir arkadaştı. Onu da söyleyeyim. Yani. Onu söyleyeyim. Evet. Sakina yapı olarak dirençlidir. Yani onun anılarını okuduğum zaman yani diğerleri itirafçı olurken saki onlara karşı böyle kindidir, dik duran bir kadın arkadaştır ondan sonra biliyorsunuz zaten Diyarbakır cezaevine hep birlikte getirildiler. Kadınlar koğuşunda sakinah kaldı. Kadınlar koğuşunda e, sakinah cansız, Gönül Atay, Fatma Çelik, Aysel Çubukkaya, e, kadınlar koğuşuna denilebilir ki önderlik yaptılar e, ve e, cezaevindeki direnişlerde yer aldılar e, ve ismini saydığım bu dört kadın e, 49 gün ölüm orucunda lar başka ölüm ve açlık garlerinde de yer aldılar mahkemelerde siyasi tavır takındılar. saine cansız hamili Yıldırımla birlikte 430 sayfa kalınlıkta Kürdistan davasını savunan bir savunma yaptı. O savunma benim de yargılandığım mahkemede bir kısmı okundu ve o savunmanın dışarı çıkarıldığını Bekka'ya kadar götürüldüğünü Bekka'da kaybolduğuna dair benim bilgilerim de vardır. Sakine bir sürü maceradan sonra başı dik olarak cezamdan tahliye oldu. Bekka Vadisi'ne gitti. BAKA ise Mehmet Şener ile olan duygusal ilişkilerinden dolayı yargılandı, mahkum edildi, boyun edildi, dağa gönderilerek köleleştirildi, gözden düşürüldü, itibarı sıfırlaştırıldı, Avrupa'ya gönderildi. Hem mitle hem PKK ile birlikte çalışan bir ajan tarafından ve ajanlar tarafından öldürüldü parça e davanı davanın üstü de örtüldü geniş bunu anlatmak mümkündür ama sakının kısa yaşam hikayesi böyledir hamile yıldır Sen de çok yakından en az benim kadar tanıyorsun evet. hamile de vatan iş köyünde yani dersime merkeze bağlı vatanış köyünde doğdu lise mezunuydu 1975'lerde Kürdistan devrimcileri Grubu'na katıldı Dersim ve Elazığ'da sorumluluklar üstlendi Kürdistan devrimcileri grubuna para temin etmek için Ankara soygununa katıldı Ali Hader Kaytanla birlikte bir ara başka bir herhalde silah bulundurmaktan tutuklanıp hapse konuldu daha sonra tahliye oldu, faaliyetlerine devam etti. 1979 Mayıs ayında Ali Gündüz'ün ev göstermesi sonucu yakalanıp Cezahevin'e girdi. Soruşturma, yani herkesin itirafçı olduğu bir grup içerisinde, herkesin itirafçı ve Şahin Dönmez gibi yani de sorumlu olan ve örgütün her şeyi bilen Birisinin her şeyi söylemesiyle artık ne kadar direnilirse veya sır ne kadar saklanırsa onu bilemem. Sır almaz ki saklayasın. Evet, evet sır almaz ki saklayasın, doğru. Diyarbakır cezaevine, ben yani kendi tanıklığımı anlatayım, 1991 kış aylarıydı. Elazığ grubunu getirdiler ve Şahin Dönmez... Alişan Güngör ve Hamili Yıldırım'ı bizim kaldığımız hücrelere getirdiler. Hamili sordu, siz ne yapıyorsunuz, ne var? Biz de dedik ki, koğuşlarda kalanlar kurallara uymuşlar, direnen bir biz kalmışız. Koğuşlarda işte istiklal marşını okuyorlar, gardiyana komutanım diyorlar, askerler denetiminden marş söylüyorlar. Biz ise hiçbirisini kabul etmiyoruz. E dedi biz ne yapalım? Biz dedi, ne yapalım siz biliyorsunuz. Dedi biz de hiçbir kurala uymayacağız. Ondan sonra dedi Şahin ne yapsın? Hayri işte dedi ki biz yeni bir defter açmışız. İşte bu defterde herkes kendi adını yazdırabilir. Şahin dedi tamam ben de direneceğim. Alişan da zaten direndi. Önce geldiler işte canavarlar Elazığ grubu. Çıkın bakayım dışarı çıkardılar, koridora götürdüler, bir yarım saat kadar joplarla, kalaslarla dövdüler. İstiklal Marşı'nı okutmak istediler, okutamadılar, geri getirip hücrelerine koydular. Öğle saatlerine bir daha, akşam bir daha üç kere dövdüler o gün. Akşam olunca biz şey yapıyorduk, kim teslim olmuş, kim kalmış diye herkes yurduk söylesin, yani o koridorda gidip teslim olanlar, marş, yavaştan marş okuyanlar söylüyorlardı biz olduk. Olmayanlar diyorlar biz devam ediyoruz. Şahin dedi, ikinci gün Şahin dedi, az şu. Yani Türkçe söyledi, ben gittim dedi. O zaman Rıza Altun dedi, Şahin dedi sen Elazığ'da partiyi bir çorbaya burada ise bir jopas sattın dedi. Hayır dedi, karışmayın dedi, kim ne yapıyorsa yapsın dedi. Ondan sonra yüzbaşı Esad onu aldı götürdü. Hamili bizim aramızda kaldı. Sonra kadar bizim tavrımız neydi ise hamilin tavrı aynen öyleydi. Mahkemelerde Kürdistan davasını hamili savundu. Mertçe, yiçe tavırlar takındı. Ee, Burada yani Hamile Yıldırım'ın bir dramı hem ile ilgili bir dramı hem kendi karısıyla ilgili bir dramı var. Onu da anlatmak zorundayım. Madem ki tarihçiler ileride belki bizim anlattıklarımızdan yararlanırlar, belki değerlendirirler diye ben gerçeklerin bilinmesini istiyorum. Ayten Yıldırım hamilinin eşiydi. Yani hem nikahlı hem de resmi eşiydi. E, Tunceli'de evlenmişlerdi. Örgüt kararıyla da evlenmişlerdi. Bir evde kalıyorlardı. E, Ayten de tutuklandı. E, işkence gördü. Sonra serbest bırakıldı. Bir müddet sonra Antep'te yakalandı. Orada cezaevine konuldu. Oradan da serbest bırakılınca e, Bekaya gitti. Özal'ın evinde kaldı ve Bilmediğimiz aslında benim bilme bil aslında benim bildiğim ama tırnak içinde bilmediğimiz nedenlerden dolayı psikolojik olarak çöktü şey bir deyimle kafayı yedi delirdi benim öğretmen okulu arkadaşımdı çok da güzel bir kızdı mavi gözlüydü. Delirdi Anladım. ve kurtulmak için kaçıp gidip Filistinlilere Filistin kampında Filistinlilere sığındı. O adam gönderdi. Dedi ki arkadaşın psikolojisi bozuktur. Delirmiş. Verin. Biz götürüp tedavi ettireceğiz. Evet. Ve Ayten de Arapça bilmediği için kendi derdini sığındakılarına anlatamadı. Geri verildi ve alanın evinde dövülerek bana birisi anlattı ona işkence yapan yani ranzanın altına ve karyoların altına sakınıyor ondan sonra adam da ranzanın altında ağzının içinde yumruk kura kura yumruğunu kaldırdığı zaman yumruktan kan damlıyordu dedi Öğretmen bu şekilde işkencelerle öldürüldü. Ve Hamili Yıldırım bunu duydu. Hepimiz duyduk ama bu şekilde biz duymadık. Nasıl duyduk biz? Cemile Merkit'i, Yıldırım Merkit'in kız kardeşi. O da bir zamanlar PKK'nın merkez komite üyeliğini yapmıştı. Cettin ile birlikte hareket etmişti. Cemile'nin bir kardeşi Ali Ekber'dir herhalde. Biz o zaman hücrelerdeydik. Baskı da vardı, zulüm de vardı. Ali Ekber görüş gününde değil, görüş günü dışında bir gün geliyor cezaevi müdürüne. Diyor ki ben Hamili Yıldırım'la görüşmek istiyorum. PKK'liler onun karısını öldürmüşler. Ben bu haberi ona vermek istiyorum ve hamili Yıldırım'ı hücreden çağırdılar dediler görüşmen görüşmecim var gel git hamili gitti bir müddet sonra kısa zamanda geri döndü sonradan ben kendisinden öğrendim niye seni götürdüler dedi ben müdürün odasına gittim müdür Birolşen Diyarbakır Sıkı Yönetim Komutanlığı, Diyarbakır Cezaevi Müdürü, yani esat ona bağlı çalışıyordu. Bir Olşen'in odasında hamile gidiyor bakıyor, Ali Ekber orada diyor, nedir Ali Ekber? Diyor, PKK senin karını öldürdü, sen daha ne güne kadar bekleyeceksin? Bir Olşen de diyor ki, bak bu genci dinle, senin karını da öldürmüşler, tavır koy ben seni tahliye edeceğim ve hamili diyor benim bu kişiyle konuşma konuşmam deyip çekip geliyor. Şimdi tabii dışarı, yani onlar içeride bizim ne vaziyette olduğumuzu, ne durumda olduğumuzu bilmiyorlar. Biz de onların ne durumda olduklarını bilmiyoruz. Mesela büyük bir ihtimalle Ali Ekber'i gönderenler cezavinin çok normal bir cezaevi olduğunu işte Apo'nun da her, Apo'nun da herkesi işte ajan şu bu diye yani öldürdüğünü ve bize haber verilirse biz hemen Apo'ya karşı çıkacağız diye inanıyorlar. Ve böyle bir ortamda gelip söylüyorlar. Şimdi hamilenin orada tepkisi ha, yani tamamen karısını da bile öldürmüşse belki o da ajandır, belki bu gelen de ajandır böyle bir şey oldu. Ve uzun süre sonra hamile gerçeği öğrendi mi? Hala öğrenmiş mi? Onu da bilemiyorum ama ben öğrendim. Ben tahliye olduğum zaman ben Beka'da gerçeği öğrendim. Hamile öğrendi mi öğrenmedi mi? Hala bilmiyorum. Şu anda Abdullah Hücran'ın yanındadır. Kendi karısının katiliyle birlikte belki aynı hücrede kalıyor. Şimdi buna başka bir dram daha eklersem, çünkü bunun Sakine'nin dramıyla da bir ilişkisi var. Çünkü Ayten öldükten sonra hamili Sakine ile nişanlanmak istedi ve ikisi nişanlandılar. Ondan sonra örgüt örgütperest bir kadındı. Yani örgütün yöneticileri ne derse kesin o doğrudur. Ama yönetici olmayan birisi doğru da bile söylese yanlıştır. Sakinenin mantığı buydu. Evet. Ve Hamili Yıldırım kendi eşiyle ilgili artık bu olaydan yıllar sonra, 3 yıl sonra veya dört yıl sonra kendi eşiyle ilgili yani Ayten Yıldırım'ın Yıldırım neden öldürüldüğünü dışarıdaki örgüte soruyor. Dışarıdaki örgüt de Meral Kıdır adına hamilya bir mektup gönderiyor. Hamili mektubu okuyor ve yırtıp atıyor. Mehmet Şener. Diyor yok mektubu sen yırt, niye yırtıyorsun bize vereceksin yırtmadan bize vereceksin Biz okuyacağız o da vermiyorum ikisi arasında mırakaşa çıkıyor Akız kavgasına varıyor ve Mehmet e, Hamidi Yıldırım mektubu yırtıp atıyor Bunun üzerine Hamidi Yıldırım merkez üyeliğinden düşürülüyor Sakine vay sen nasıl merkeze karşı geliyorsun diye aralarındaki ilişkiyi veya nişanlanmayı bozuyor daha sonra Mehmet Şener'le duygusal ilişkileri gelişiyor. Mehmet Şener'in de başka bir tane Mediha diye bir kızla ilişkisi yani yatalanmadan önce nişanlanmışlar. Mediha'yı ile boşanıyor, yüzüğünü ona gönderiyor, ile yüzük takıyor. Bak roman gibi bir şey. Şimdi aradan zaman geçiyor. Mehmet Şener dışarı çıkıyor, ajan diye öldürülüyor. Mehmet Şener'in önceki sevgilisi Mediha o da ajandır diye öldürülmüş. Bir sağ kalan ile hamilidir. Onlar da birbirlerine düşman hale getirilmiş. Hamili tahliye oluyor, bekaya gidiyor. Sakine Güney Kürdistan'dadır. Apo bu kez ile hamilinin yani aşkı yeniden filizlendirecek. Eğer sen okudunsa kendi anılarında diyor ki talimat gelmişti biz yeniden buluşup konuşacaktık. İşte bir köyde bombalanmış yani Türk uçakları tarafından bombalanmış köy yanmış ağaçların siyah kökleri görünüyor biz ikimiz bir taş iki taşın üzerinde karşılıklı oturmuş talimat gelmiş talimatla birbirimizi sefeceğiz. ama ben ona bakıyorum o bana bakıyor ne o konuşabiliyor ne ben konuşabiliyorum konuşamazsınız neden konuşamazsınız senin sevgilin Mehmet Şener'i öldürmüş. Sen neden öldürüldüğünü soramıyorsun. Onun karısını öldürmüş Ayteni, o da neden karısının öldürüldüğünü sana anlatamıyor. Konuşamamanızın nedeni işte budur. <gülüyor> <gülüyor> Hamili biliyorsun, e, fırtına taburları komutanı olarak... Güney yani Suriye'den Güney Kürdistan'a gönderildi. Fırtına taburları da peşmergeye karşı savaşacaklardı ve Suriye hududundan İran'a kadar 30 metrede genişlemesine toprak arazi ele geçireceklerdi. Yani peşmergenin kurtardığı peşmergenin denetiminde olan toprakları alacaklardı ve Suriye'den İran'a kadar bir şerit de, PKK'nın denetiminde bir zant cumhuriyeti kuracaklardı. Binlerce evet. 30 kilometre derinliğinde 30 kilometre derinliğinde Suriye hududundan İran'a kadar yani İran'ın rahat kara yoluyla gelip Beyrut'a gitmesi için yol açacaklardı ve bunun kararı da Suriye'de Suriye istihbaratı İran istihbaratı ve Abdullah Öcalan tarafından alınmıştı. Binlerce kişi öldürüldü, ZAP Cumhuriyeti de korulamadı ve Abdullah çekti, Türkiye'ye gitti. Hamiliyi Kafkaslara götürdüler. Abdullah Hocaalan'ın avukat görüşmeleri var, diyor ki Hamile Yıldırım'ın, ha Hamileyi Kafkaslara göndermeden önce Abdullah Öcalan gitti, Türkiye'de teslim oldu ve generaller ona dediler ki kendi adamlarının hepsini güneye çekeceksin. Hamili Yıldırım ve İsa kabul etmediler. İsa derhal öldürüldü yanındakilerle birlikte. Hamili baktı kendisi de gidecek. Hamili bir nevi teslim oldu. Geri geleceğini kabul etti. Fakat geri geldiği. Hamili diyor ki partinin bir kongresi yedi mi sekiz mi bilmiyorum. Partinin bir kongresi sadece benim için yapıldı. Hamili mahkum edildi. Kafkaslara gönderildi. Abdullah Öcalan avukat görüşmesinde dedi ki hamilinin ne işi var Kafkaslarda? Derhal geri çekin. Bu sözden sonra biz hamilinin Kafkas'tan Kandil'e geri çekildiğini oradan Amanoslara göndermek istediklerini Amanoslar Osmanlıların Yemenidir. Ve hamilinin polis ifadesi Türkiye'de yayınlanan Kırmızı Dosya adlı bir kitapta ben kendim okudum. Başkanlık konseyi alçaktı. Beni Suriye'de tutuklamak için, Suriye tutuklamak için gönderdiler. Ben gider gitmez arabamın etrafı çevrildi. Mahabarat dedi işte budur. Beni aldılar ve Türkiye'ye teslim ettiler. Başkanlık Konseyi'ndeki adamların hepsi alçaktır. Ama Abdullah Öcalan en iyisidir. Demokratik Cumhuriyeti bir o bir de ben savunuyorum diyor. Dedi. Ama cezaevlerinde bir müddet ayrı kaldı. Sonra bir duyduk ki Abdullah Öcalan Hamidi Yıldırım'ı yanına çağırmış. Ve Hamidi de gitti. Sen bu konuda niye gitti diyorsun? bir senin yorumun var mı? Sen yorumunu söyle ben de söyleyeyim. Ya e, hamilinin cezaevinde ikin bir cümlesi vardı. Ben Apo'nun yanlışlarının bile savunucusuyum diyordu. Yok o cümle Mustafa Karasu'nudur. Hamilinin cümlesi evet. şudur. Hamilinin ki şudur. Diyarbakır cezaevinde direnen ben değil içimdeki Apo'ydu. Yani ben ...bunu onun adına duymuştum, onun için söylüyorum. Yok, o, o Mustafa Kara, ben, ben Öcalan'ın yanlışlarının da militanıyım. Mustafa Karasu. Anladım, anladım. Şimdi, yani hamili sen de bilirsin, ben de tanıyorum. İdeolojik olarak zayıf bir adam. Yani, evet. çok ideolojik bir yapısı yok. Ee, kararlı bir duruşu var, hepsi budur. Yani, e, ama biraz daha hesap kitap alınmış. Yani... Abdullah Öcalan'ın yanına gitmesinin nedeni büyük ihtimalle yani oradan başka eğer o istemişse başka çıkış yolu yok. Gideceğim demiştir yani. bu kadar. Evet ben de hamleyi biraz yani biraz değil iyi tanırım. Evet. Bana göre Abdullah Öcalan onu şöyle çok basit olarak kandırabilir. Mesela evet. der ki o alçak başkanlık konseyindeki adamlar var ya onlar seni bilinçli olarak kanattı. Ben biliyorum. Ben zaten bildiğim için seni kendi yanıma çağırdım. Seni adamlar Kafkaslardan aldılar. Amanos'a sen Amanos'a gidip ne yapacaksın ki? Seni çağırdılar, İsih Barotdesmet'le seni harcadılar. Bu alçaklar bir sürü arkadaşın kanına girmişler. Sen bilmiyor musun? Saf mısın? Dedi, Hamili de yuttu. Evet. Ha, yani büyük bir ihtimalle olay böyledir. Yani tanıdığım Olabilir. hafı, tanıdığım hamili böyle tencereyle kapak ve bu laflar gibi birbirine uyuyor. Olabilir, yani. doğru. Evet, e, şimdi işte biliyorsun ben e, e, Susmak Ölmektir diye bir kitap Yazdım. Bu meseleleri ben orada daha detaylı olarak anlattım. Ee, hamili ile Hamlet arasında apo bir benzetme yapmıştı. Demişti Ham Hamili de bizim Hamletimizdir. Hmm. Ben orada yani ilk bu kelimeyi duyduğum zaman çok üzerinde düşündüm. Hamili de bizim Hamletimizdir. Demek ne demektir biliyor musun? Ben dedim bu Abdullah Öcalan kesinlikle Hamlet adlı tiyatroyu okumamıştır. Shakespeare'in tiyatrosudur. Abi bu hmm. %100 okumamıştır. Eğer okumuş olsaydı böyle demezdi. Hmm. Neden demezdi? Hamlet biliyorsun Hamlet'in babası Danimarka kralıydı. Hmm. Ve Danimarka kralının bir de abisi var. Abisi Hamlet'in annesine göz dikmiş. Yani kardeşinin karısına göz dikmiş. Ve karısıyla birlikte kardeşinin kulağına zehir damlatarak kardeşini öldürüyor. Gömüyor ve bir gün sonra yani cenaze için yapılan yemeklerin aynısını bir gün sonra düğün töreninde yemekler veriyor ve öldürdüğü kardeşinin Karısıyla evleniyor. Evet. evet. Süre içerisinde uzun meseledir. Hamlet bunu fark ediyor. Öğreniyor. Açığa çıkarıyor ve amcasını kılıçla öldürüyor. Şimdi hamilinin de hamlet hikayesine benzer bir hikayesi vardır. Hamilinin karısı. eşi ha, Evet 1976'larda Kürdistan Devrimcileri Grubu'na katıldı, cezaevlerinde kaldı, direndi, çıktı, bekaya gitti ama öldürüldü. O da bir koltuk için öldürüldü. Birinin koltuğunu sağlamlaştırması için öldürüldü. Birisinin kendi koltuğu altında yaptığı pislikleri gördüğü için öldürüldü. Ve maalesef hamili hamlet olamadı. Evet. E, Hamilin trajik öyküsü de e, bu şekilde. Sakina'nın öyküsünü de aslında bunun içinde anlattık. Ayten'in öyküsünü de bunun içinde anlattık. Zeki Budattı ben görmüşüm yani birlikte aynı davada yargılandığımız için görmüştüm e, Saçları kırdı o zaman beyazlar düşmüştü neden belki soydan gelen bir şeydi. O da bir <gülüyor> Evet o da 76'larda Gösten Devrimcileri grubuna katıldı Ankara Güven Hasanesi soygununda yer aldı. Ve 1979 Mayıs ayında o da diğerleri gibi Şahin Dönmez gibi tutuklandı. Elazığ bölgesinin sorumlularından biriydi. Uzun süre cezaevlerinde yattı. Alabildiğim bilgilere göre tahliye olduktan sonra tekrar PKK'ya ve gerilaya katıldı. Ya 1992 ya da 93 yılında en gizek dağlarında çatışmada yaşamını getirdi diye ben biliyorum. Doğrudur, 92'dir. Evet. Doksan Ve iyi, iyi tanırım, cezaevinde de bir, çok samimi ilişkilerimiz olan bir arkadaştı. Ee, yoksul bir aile çocuğudur. Yani prote, proleter kökenli bir aile çocuğudur. Ee, şeydir, inançlarına da bağlı bir insandır. Ee, bir dürüst bir insandır, onu da söyleyeyim sana. Evet, Naim Yıldırım, Şu, Naim Yıldırım'ı tanıdın mı şeyden cezaevinde? Naim, Naim'i, Naim değil bu, Nail Yıldırım. Naim, Naim. Naim. evet. Naim. Ben Naim'i o öğrenci, biliyorum. O öğrencidir, bir öğretmen öğrenci çocuğudur. Ee, temiz bir çocuktu, yani problemsiz bir çocuktu, sorunsuz bir çocuktu. Ee, ama gencecik bir çocuk yani daha henüz, yani tamam. ideolojik eğitimi kavramamış bilmem siyasi şeyi kavramamış böyle idealist yaklaşan bir e, arkadaş. Evet. Ee, Rıza Rıza yani anarşist Rıza olarak e, isimlendirdiğimiz arkadaş da Fezi Çakmak Mahallesi'nde büyümüştü. Öyle faşizme karşı e, eylemci bir kişiydi. Onun hayatını biraz anlattık. Elazığ şey Antep olayında hakikare olayı, olayı uyanan da örgüt örgütten uzak durmaya çalıştığı için e, örgüte göre suç işliyordu yani durumu fark etmektir suç işlemek pisliği görmek yanlışı görmektir yanlışı kabul etmemektir yanlışa uymamaktır uyanmak şimdi o rıza hakkında yapılan antipropoanda veya uydurulan Şablonla, şablonların hiçbirisi Rıza'ya oturmaz. Rıza özü itibariyle cesur bir arkadaştır, düzgün bir arkadaştır. Ama e, ihaneti görünce de kendini korumaya almıştır. Bu da her insanın doğasında olan bir şey. Evet Rıza e, Diyarbakır e, Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde benimle birlikte <gülüyor> yargılandı. O davada Siyasi bir savunma yaptı. O siyasi davasını avukatlar aldı. Yakında o savunma Türkiye'de yayınlanacaktır. Ee, görülecektir ki e, o zulüm altında, o baskı, o şiddet altında insanlar Kürdistan Davasını nasıl savunmuşlardır. Evet, yani Rıza e, şey örgütün. Örgüt adına yapan veya örgütün yaptığı karanlık şeyler konusunda aydınlanınca yani demek değildir ki Rıza Kürdistan davasına olan inancını getirmiştir. Hayır Ö hayır hayır. hayır. İnancı, o, o, o, o, inancı inancı bir evet düzgün bir arkadaş ve inançlı bir arkadaştır. O konuda kimsenin tereddütü yok ama diyelim ki ona o damgayı yapıştıranlar da hangi niyetle yapmışlar bugün her şey belli açık ve netdir. Maalesef sakine cansız, sakine cansız, ee, aradan 40 yıl mı geçti diyelim? Yani kitabı, ya yani Elazığ'da yakalandıkları tarihle, kitabı yazdığı tarih arasında sende ki 20-22 yıl geçti. 22 yıl önce örgüt, rıza, anarşist rıza hakkında ne diyor idiyse 22 yıl sonra sakine hala, Aynı nakaratları tekrarlıyor. Du, i̇şte, yazık etmiş. Evet, Sayim Dursun ben sadece çok güzel resimler yaptığını ve Diyarbakır ceza evinin duvarlarında Türk büyüklerinin resimlerini tabi işkence zoruyla, korkuyla yaptığını biliyorum. Onun ötesini bilmiyorum. O, o da e, genç genç bir arkadaştı. Ee, onun abisi Ali Dursun, Dursun var. Onun esas itibariyle o zamanlar belki e, örgütle ilişkisi ilişkisi var ama şey e, e, yani sempatizan düzeyinde arkadaşlar bunlar yani. Hüseyin Palancı? Şeyin Palancı öğretmen okulu ya mezunu ya tek. Ee, şu anda da Almanya'da yaşıyor. Hüseyin ee, yani o zaman kadro olduğunu tahmin etmiyorum. Çampatizan özüyle. Evet. sever, zabit küçük. Onlar, bunlar hepsi o bir Elazığ'ın van köyü denilen bir köydendir. Akraba bunlar hepsi. Genç o zaman hepsi bunlar. Yani diyelim 17-18 yaşında bilemedim belki 19 yaşında olan genç. Bir de biz Elif Kartal'ın hikayesini anlatmadık. Elif Kartal o dönem Celal Aydın, Malatya'da bölge sorumlusu iken Elif onun sevgilisiydi. Evet. Yani birisi hemşire, birisi öğretmendir. Sevgili olması belki dünyanın en doğal işlerinden birisiydi. O dönemde henüz kadın erkek ilişkileri her ne kadar bu şekilde yasak değil idiyse Celal Aydın'ın iki tane suçu yani örgütün bazı tetikçileri veya örgütün bazı boyun eğmecileri veya örgütün bazı şakşakçılarına iki suçu vardı Celal Aydın'ın. Bir takocunculara örgüt hakkında bilgi vermiştir. 2 bir arkadaşla işte uygunsuz mu diyelim düşkün ilişkiler içine girmiştir. Ve onlar şimdi yani o onlar kullanılmıştır. Yani bir insanı harcamak istersen suç bulursun. Eğer niyetin kötü ise ve o insanı da harcamak istiyorsan istediğin şeyi bulursun. Onun konuşmalarından da cümleleri çıkarıp onu suçlarsın. Yürüyüş tarzından da onu suçlarsın, siyaset böyle bir şeydir. Yani bu eğer birileri kendisini bir merkeze koymuşsa, birileri kendisi için risk görüyorsa, bir şekilde tasfiye etmeyi hesaba katmışsa bu işleri yaparlar. Celal Aydın böyle bir şeyin kurbanı olmuş. Ha, diyelim ki o ilişki ona ayıp. Diyelim ki sevgilisi var diye onu yadırgıyoruz diyelim ona ayıp. Peki, Peki Abdullah Özel'e niye evlendi? Niye yoldaşının karısı şi sevgilisini ayarttı, aldı? O başkandır, ha bu. var. Şimdi e, yaklaşık 1 saat 26 dakikadır biz tartışmayı ve konuşmayı sürdürüyoruz. Yani burada gördüğü gibi PKK'ya karşı yapılan ilk operasyon ve o bu operasyonun ortaya çıkardığı sonuçlar. Bir bölgenin örgütü neredeyse çöktü, yakalanan kişiler moralsiz, pişman hale geldi, saçma sapan medenlerle veya bilgiyi edinmek isteyen insanlar öldürüldü ve diğerleri vicdan azabından dolayı bana göre hem Şahin dönmez hem de Ali Gündüz vicdan azabından dolayı itirafçı oldular. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ali Gündüz için bir katılıyorum sana da. Şahin Dönmez için katılamıyorum. Niye de katılamıyorum? Despot insan altını ezer, üstte boyun eğer. Veya zor şartlarda karşılaştığı zaman o zor şartlarla uzlaşma yoluna gider. Şahin Dönmez itibariyle böyle bir karakterdir. Ama Şahin'in sert olduğuna inanıyorum. Yani biliyorum Şahin'in sert olduğuna, yani sertlik yanlısı. Genellikle çok sert olanlar hemen hem de yumuşak oluyorlar. Ben buna da inanıyorum. Ama ama ben şuna da inanıyorum. Yani birilerini veya birileri inanmadığı bir işi yaptıysa, bak şimdi bilmiyorum Savaş ve Barış'ı okudun mu? Okudum. Savaş ve Barış'ta Dost Davies şöyle diyor diyor ki iki çeşit insan vardır. Bir, insan. yok, dost Davies Savaş ve barış değil. Suç, suç ve ceza, suç ve ceza yanlış söyledim. Suç ve cezada, da, evet. suç ve cezada diyor ki iki çeşit insanlar var bir normal yani sıradan insanlar bunlar işte evlenirler çocuk doğu çalışırlar çocuk doğururlar ölürler giderler yani insanlığa katkıları doğurduğu bu çocuklardır fakat diyor bir çeşit insanlar da var insanları öldürürler savaşlar yaparlar ortalarlar çağları değiştirirler. Yani onlar için insan öldürme yani insan öldürmekten dolayı hiçbir zaman vicdan azabı çekmezler ben niye bu kadar bu Napolyon diyor baştan başa aldı Rusya'ya kadar gitti binlerce on binlerce hatta yüz binlerce kişi öldürdü ama hiçbir gün düşünmedi niye ben bunları öldürdüm yani bir şeye inanmıştı Peygamberleri de buna örnek veriyor. Peygamberler de aynısını yaptılar diyor. Yani bir şeye inanıyorsun ve inandığın bu dava için haklı olduğuma yüzde yüz inanıyorsun ve yapıyorsun. Eğer diyor bugün biz insanlık bu seviyeye gelmişsen maalesef bu katiller yüzünden gelmiştir. O diğerleri yüzünden gelmemişiz. O diğerleri gibi yapmış olsaydık hala mağarada yaşamış oluyorduk diyor. Ha şimdi ben burada diyorum ki sen mesela diyorsun işte Kürdistan işgal edilmiş. Ha bu işgalci güç şudur ben buna karşı savaşacağım öldürürsen büyük bir ihtimalle daha sonra vicdan azabı çekmiyorsun. Evet. Ama sen kendi arkadaşını öldürürsen yüzde yüz biliyorsun senin arkadaşındır. Yani mesela diyelim ki bir Şeye, birine bir ne bir genç bir gence desen ki işte Celal Aydın ajandır git öldür adam öldürür vicdan azabı çekmeyebilir evet. ama Şahin dönmez yüzde yüz biliyordu ki şey ajan değildir evet. Celal Aydın ha şimdi yüzde yüz sen arkadaşını öldür ama bil ajan diye öldür ama ajan değildir şeyine inanırsan ben e, böyle bir adamın işkencede direnmeyeceğine inanıyorum. Mesela Abdullah Öcalan niye direnmedi? Çünkü Abdullah Öcalan'ın inandığı bir dava falan yoktu. Ee, binlerce arkadaşını öldürmüştü veya binlerce üstlenilmeyecek suç işlemişti. Veya ya başka kategorileri de konulabilir. Yani baştan beri belki örgütün içerisinde bir tur vaatı olarak çalışmıştı. Yani demek istediğim inanmadığı bir şeyi yaparsan bir yerde pişmanlık senin kapını çala. Evet. evet. Ee, yani eğer mümkünse son söylemek istediklerini söyle. Ben senden bu programda çok fazla konuştum. Canım sağ olsun. Ben şunu söyleyeyim. Biz hepimiz o zaman ideallerimiz vardı. E, inançlarımız vardı bir dağlarda akan birer çeşme olarak düşün. Hepimiz bu çeşmelerden attık nehirlere, nehirlerden de gittik. Bir barajda artık kendimizi de kaybettik. Bir şey de çözemez. Hale geldik. Yani Niye? o süreç o süreç o hale geldi. O, bugünkü çıkmaz da o sürecin sonucudur. O sürecin sonucu. Ha, şimdi emekler heba oldu. Be yani Kürdistan'da bedel öde ödemeyen aile, ödemeyen köy, ödemeyen mezra, ödemeyen kasaba, ödemeyen şeyi var mı? Yok. Peki bu bedellerin karşılığında veya sonucunda hangi noktaya geldik? Birileri kendine bir makam mevki tesis etmek için uğraşmış. Bizim bundan haberimiz yok. İşte ben diyorum ki biz bunun muhasebesini ne zaman yapacağız? Neden binler on binler susuyor? Ben bu, bu soruyu herkese soruyorum. Yani susmak bizi bir yere götürür mü? Götürmez. Arar mı? Giden arkadaşlar geri getirir mi? Yeni bir süreci bize başlattırır mı susmak? Evet. Şimdi bir arkadaşla tartıştık. Adam ne? E, bu demokratik cumhuriyet bilmem işte ekolojik toplum vesaire bunları savunuyor kendisi de uzun dönem işkence görmüş ve tutarlı da bir tavır göstermiş uzun dönem de hapiste yapmış Ya dedim ki sen bak işkencede cezaevinde oradaki direnişlerde senin tavrın bu ama bu demokratik cumhuriyeti bilmem işte ekolojik toplumu demokratik moderniteyi savunan insanın tavrı da bu Şimdi sen bunu doğruyorsan, doğru doğruluyorsan veya o insanı halen bir önder, bir lider olarak kabul ediyorsan, senin dün işkencehanelerde, cezaevlerinde, mahkemelerde gösterdiğin tavır yanlıştır. O zaman dön bana de ki ben o zaman yanlış yapmışım. Ben o zaman senin samiyetine inanayım. Bir yanda o tavrına sahip çıkıyorsun, bir yanda da bunu yapıyorsun. Ne dedi? sustu. Sustu. Yani Demirel gibi. O zaman bu zamandır. bu zaman bu zamandır. Çıkmaz, bu zamandır. Için. Evet. çıkmaz içinde insanlar. Ne, ne yapalım? Başlamıyoruz. Başlamıyoruz. Benim evet. özet olarak söyleyeceğim bunlar. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. O zaman biz programı burada sonlandıralım. Rica ederim. Evet. Yürekli, onurlu, herkese selam, saygı. Evet, değerli seyirciler, bir programı burada sona erdiriyoruz. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. PKK'nin öteki tarihi başlıyor.